Merhabalar. Bu videoda Winchill'de döküman nedir ve dökümanın genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ee, şimdi önce bir dökümana gidelim. Brows'tan, Folders'tan ee, Quality altında gene PFME klasörüne gittim. Burada A7 e, versiyonda bir dökümanım var. Şimdi bu döküman özelliklerini inceleyelim. Bu dökümanı incelemek için yanındaki bilgi sayfasına gidiyorum. Information page'e. Buradaki i'ye basabilirsiniz ya da Gelip dökümanın buradan üzerine tıklayabilirsiniz. İkisi de aynı sayfaya götürür. Şu şekilde gittim. Dökümanın bir detay sayfası. Burada e, görüntü olacak şu şekilde. Örneğin şu PDF'e gidersem. Dökümanın 2D görüntüsü. Bu drawingler için de geçerli. E, daha sonra e, Office programlarıyla da aslında görüntüleri oluşturuyor. Mesela Word. Excel PowerPoint görüntüleri de orada oluşuyor. Sadece şu an onun adaptörü kurulu olmadığı için bende burada gözükmüyor. Eğer görüntü yoksa bir şeyin görüntüsü oluşması, oluşmadıysa burada bu şekilde Creo View görürsünüz. görürsünüz. Ee, Details'da önce genel parametreleri adı, durumu asıl içeriği yani Excel'in kendisi. Winchlor'a döküman sadece bir Excel'den ibaret değil. Onu parametreleriyle birlikte, historisiyle birlikte, değişikleriyle İlişkili objeyle birlikte hepsi bir bütün olarak bir döküman oluyor. Yani siz buraya bir Excel koymasanız da bir döküman oluşturup burada parametreler tanımlayabilirsiniz. Bir dijital döküman oluşturabilirsiniz. Burada mesela ben description diye tek bir parametrem var. Bunu burada girmişim. Diğer parametreler zaten kendisi ismi de giriyoruz. Diğerleri zaten otomatik verdiği, en son modifiye eden, son tarihi alıyor. Dökümanın olduğu konum, şu andaki fazları, şu an in work fazında burada da yazıyor, sağ üstte de var. Inberg, Inberg'in üzeri Bolt yani kalın e, yazar bu sitekte. Kim tarafından oluşturulmuş, ne zaman oluşturulmuş gibi. E, tüm parametreler burada mevcut. Dosyanın konteninde Excel'in kendisini görürsünüz. Excel içeriği yani kontenzi. Bir etek eklerseniz etek da kontenzi aşağıda olacak. ilişkili objelerinde bu doküman e, Başka hangi dokümanı referans gösteriyorsun? Mesela bu, bu proses FMI kontrol planıyla ilişkilidir. E, o yüzden referans dokümanında kontrol planını görüyorum. Altta bu dokümanın hangi parçaların dokümanı olduğu. Yani aşağıda parça kodları var. E, bu iki parçanın da dokümanıymış. Birden fazla parçayı temsil edebilir doküman. İlişkili objede parçaları görüyorum. Parçaya gittiğimde dokümanı göreceğim mesela gidelim parçaya. Parçanın ilişkili objesinde de dokümanı görüyorum. Ya da parçanın structure'ına geldiğimde Ürün ağacına, bu parçanın altında Show dediğimde mesela ilgili proses görüyorum. Diğer başka doküman bağlı olsaydı, onlar da burada şeye doğru e, sıralanacaktı. E, tekrar dokümana dönelim. E, doküman ilişki üzerinde anlattık Change dokümanla ilgili problem raporları, değişiklik talepleri, değişiklik bildirimleri ve sonuçlanmış değişiklik bildirimlerini burada göreceğiz. E, şu an hiç açılmadığı için hepsi boş. Değişiklik yöntemi konusunda da buraları anlatacağız. History. History'de A1, A2, A3, a kadar mesela dökümanın tüm geçmiş iterasyonları var. Burada her bir check sırasında yaptığım yorumları koment altında görebiliyorum. Her bir döküman iterasyonunun fazlarını görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi en son release fazına gidecek ve benim yayınlanmış dökümanım olacak. Ama tüm geçmişini de e, ...dokümanın histori altından takip edebilirsiniz. Tüm parametre ile birlikte. Geçmişinden eski bir... ...versiyona gidebilirim. Mesela A4'e gittim. Burada A4 ile ilgili bilgilere ulaşabilirim. Mesela bu döküman A4 iken... ...açıklama test 3 yazıyormuş. Go to latest'la son iterasyona gittiğimde... ...açıklamasında açıklama test 4 yazıyor olabilir. İçerisindeki Excel'ler tabii ki birbirinden farklı. Eski e, hi, hi, hi, geçmiş iterasyonları da bu şekilde bulaşıyorum.